Mesela şu an Mehdiyet, bak şu, şu muhalefeti görüyor musun? Mehdiyet'e olan ne kadar eğlenceli. Mehdiyet göreceksiniz çok küçük bir gruptur, çok güçsüz bir grup aslında. Yani maddi gücü de yok, imkanın yok, çevresi de yok. Ama buna rağmen Allah onları galip getirecek. Bak önceden haber veriyoruz, bas bas bağırıyoruz. Adamlar diyor ki, bak kardeşim diyor, bak Mehdiyet'te bir şey var. Büyük tehlike, başımızı belaya sokacaklar diyor. Şimdiden tedbir alalım. Bütün bölge birbirine girecek diyor. Gözünüzü yiyeyim diyor. Ama Mehdi'ye de bir şey yok diyor. Ya yoksa niye tehlikeden bahsediyorsun o zaman? <gülüyor> ya İsa Mesih çıkacak diyor. Başımız büyük belaya girecek diyor. Ama yok diyor İsa Mesih diyor. Ya bak başım belaya girmeyecek. Korkma. Belayı kaldırmaya geliyor onlar. Mehdi de belayı kaldırmaya geliyor. Korkma. Mevcut belayı yok edecek. İlahiyat hocaların %90'ını ayaklandırdılar. Bütün diyanetik ayaklandılar. Mehdi gelmeyecekti yani. Ya olmayan bir şeyden niye korkuyorsunuz <gülüyor> Allah Allah. Yok diyor. Yok gelmeyecek. Yok yok gelmeyecek diyor. Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> ya gelmeyecekse püfür püfür yatağında yat. Aç air condition. Ya pervane aç. Ya serin serin. Kahveni iç işine bak ya. Ama oturamıyorsun yerinde. Mehdi. Bakın açıkça söylüyorum Mehdi çıkacak. Evet, Tedbir almana rağmen çıkacak. Evet, ne yaparlarsa yapısından çıkacak. Mesela İsa Mesih. Ne yaparlarsa yapısından çıkacak ama İsa Mesih e, öyle belirgin bir faaliyetten ziyade kendini muhafaza ediyor şu an. Yani saklanıyor benim gördüğüm. E, bir de işte taraftarları böyle sevgi, barış, kardeşlik uslubu içindeler. Her e, grupla bağlantıya geçiyor, İsa Mesih'in talebeleri. Şanlı. Ondan sonra, yani direkt İsa'yla görüntülü talebeleri, talebesinin talebeleri bağlantıya geçiyor. Öyle etkili bir faaliyetleri yok aslında. Asıl faaliyet yapan Mehdi. Ama İsa Mesih siyasette hakikaten iyi etkili, dünya siyasetinde. Yani Putin'e etkide de çok yüksek etkisi. Trump'a etkisi yüksek. Bu, onlarda da etkisi yüksek. Dolayı yoldan. İşte bakanlara etkisi yüksek oluyor. O yönden iyi. Öyle görünüyor. E, Bediüzzaman da diyor, yani dünya siyasetinde etkili olur diyor. E, Tebliğ'i tamamen Mehdi'ye bırakır diyor. Mehdi de siyaseti ona bırakır diyor tamamen. Tabii ne gördü, ne duydu, nasıl oldu onu bilmiyorum ama bunu yazmış.